İzamırra رجالın bıkavmin fesellama ruculum minellezine merru al eljulusu verde minha ulai vahidun ez. <gülüyor> Bu da selamla ilgili bir hadisi şerif. Bir grup insan, bir topluluğun yanından geçiyorken kalabalık birkaç kişi kalabalık oturmuş olan birkaç kişinin yanından geçiyorken, geçenlerden bir tanesi, bu oturanlardan bir tanesine Esselamu Aleyküm dese, oturanlardan bir tanesi de Ve Aleyküm Selam dese, kafi gelir. Yani hepsinin ayrı ayrı selam vermesine, hepsinin ayrı ayrı selam almasına efendim, mecburiyet kalmaz. Hacet kalmaz. Bu da kifayet eder. Biliyorsunuz, Selam vermekten almak daha önemlidir. Selamı almak bir mecburiyet oluyor. Yani ötekiler veber altında kalır mı kalmaz? Yani bir tanesi aldı mı iş tamam olmuş oluyor demek. Eee Peselleme raculun minelizine merru alel culus. Culus calis kelimesinin çoğulu. Oturanların üzerine selam verdi mi birisi? Veredde minha ila wahidun. Oturanlardan birisi selamı aleyküm selam diye karşılık verdi mi? İş tamam olur. Sevap hasıl olur. Ötekilerin omuzundan vebal düşer, vebal olmaz demek yani. Hepsi bir ağızdan selam vermediler diye vebal olmaz.